Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yamazla tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlerden çıkan gelişmeleri ister paylaşacağız. paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor efendim. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak değerli dostlar. Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oku Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Game Paradise TV 1, Reddit Grand Live 73 YouTube Tarık Haber TV, belki Ömer Tarık Masyaplarıyla yayındayız. Twitter'da da bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Twitter'da da her türlü yayındayız efendim. değerli dostlar ya sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak bir kolay bir da efendim bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Upcanlı yayında yayındayız efendim Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz değerli dostlar canlı yayın yayınlar yayın, sizde pendim canlı yayın kanalımı sizde ulaşabilirsiniz değerli dostlar olayda yayındayız non live kanalımız tarika pet evdim 0'la şöyle Today I need to start Son olayda ister dostlar, onun olayı kanalına haber gibi bizlere ulaşabilirsiniz. ilk haberimize geçiyoruz. Değerli dostlar bir saattir dediğimiz gibi bu ekranlardayız. Ve ilk haberimize geçiyoruz. Asgari ücrette kritik toplantı yapılıyor. 2023 zamı ne, ne olacak? Türk iş resmen duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre asgari ücrette kritik, kritik toplantı yapıldı. 2023 zamı ne kadar olacak? Türk iş teklifini resmen duyurdu. 9000 TL. Son dakika haberine göre e, milyonlarca çalışan yine asgari ücret ne kadar olacak sorusuna odaklanmış. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısının sonucunda alınacak kararı bekliyordu. Asgari ücret 2023'ün ilk kez rakam konuşulan toplantıyla beraber gözler asgari ücretin ne zaman açıklanacağına çevrildi. Türk İş ve Ergün Atalay, Türk için teklifi 9.000 TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin, için, işin içinde olmayız dedi. Finans, finans, ekonomi, son dakika asgari ücrette kritik toplantı, 2023 zamlı ne olacak, Türk iş teklifini resmen duyurdu, 9000 TL, son dakika asgari ücrette kritik toplantı, 2023 zamlı ne olacak, Türk iş teklifini resmen duyurdu, 9000 TL, son dakika asgari ücret haberi, milyonlarca çalışan yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusuna odaklanmış, Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı sonucunda alınacak kararı bekliyordu. Asgari ücret 2023 için ilk kez rakam konuşulan toplantıyla beraber gözler asgari ücretin ne zaman açıklanacağına çevrildi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türk İş'in teklifi 9.000 TL oldu. Verirlerse imzalarız, vermezlerse işin içinde olmayız dedi. Asgari ücret 2023 son dakika haberi. Milyonlar nefesini tuttu. Artık yeni asgari ücret için rakam bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonu bugün üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Konuyla ilgili ilk açıklamalar da geldi. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika, Türk İşten Asgari Ücret açıklaması, bizim asgari ücret teklifimiz 9 binası liradır. Ergün Atalay'a 20 gündür süren bir süreç. Üçüncü toplantı yapıldı. Biz ayın birinde dedik ki, Türk İş 40 senedir bir araştırma yapıyoruz Türkiye'de. Yoksulluktur, açlıktır bununla ilgili bizim 40 senedir yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Ayın birinde açlık sınırı 7.785, yoksulluk 10.000 lira. Böyle bir ifade kullandık. 20 gündür Türk İş'in teklifi 7.785. Biz hiçbir yerde bunu söylemedik, bizim bir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e söyledim, komisyona söyledim. Türk işin resmi teklifi 9000 TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız ifadelerini kullandı. Türk işin teklifi kabul edilirse asgari ücrette %60'ın üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak. Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması. Herkes bu noktada şoke oldu dedi ve ekledi, bu işin. Detayları canlı yayında anlattı. Asgari ücret. Son dakika, asgari ücrette uzlaşmaya varılmadı. Asgari ücret zammı için işçi tarafı sürecin başından bu yana net bir tavır sergiliyordu. Türk İş, 9000 TL'nin altı için masada yokuz dedi. Bugünkü toplantı sonunda 2023 yılı için yeni asgari ücret rakamında uzlaşmaya varılmadı. TİSP'ten açıklama gelmedi. TSK Genel Sekreteri Akan Koç ise toplantı sonrası bir açıklamayı yapmadan ayrıldı. Bir an önce bitsin işimize bakalım. Türk İş Genel Sekreteri Pergül Kavlak, bakanlığa girişte asgari ücretin netleşip netleşmediği ile ilgili soruya, bugün netleşecek. Hem işveren hem de bakanlığın elini görelim. Elini görürsek biz de dardığımızda ne varsa dökeceğiz dedi. Kavlak, asgari ücretin bugün açıklanma ihtimali ile ilgili soru üzerine, Basın mensubu arkadaşlardan bana sürekli mesaj geliyor. Külliye'de bir hazırlık olduğunu söylüyorlar. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin de biz de işimize gücümüze bakalım. İnsanlar umutla bekliyor. İnşallah onların umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşır. Üçlü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız, arzumuz, umudumuz bu şekilde dedi. Asgari ücret şu anda 5 binası 500 lira. Asgari ücret 2022 yılında tarihi bir artışla 4253 Türk Lirası olmuş. Yılın ikinci yarısında ise %30 artışla 5500 liraya yükselmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi İşveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Son dokunuşu Erdoğan yapacak. Yeni ücretler için herhangi bir rakam açıklanmazken, masadan çıkan sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın son dokunuşu yapacağı yeni asgari ücretin milyonlar paylaşılacağı ifade ediliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Canlı yayında dikkat çeken as. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Seçimin kaderiyle onlar belirleyecek değerli yani son anketle dikkat çeken sonuçlar geldi AK Parti, CHP ve İYİ Parti. Son dakika abone göre dikkat çeken sonuçlara göre kararsız seçmen vurgusu AK Parti, CHP ve İYİ Parti yapıldı. 2023 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanı seçimlerine... Adım adım yaklaştırırken yapılan seçim anketleriyle kamuoyunun nabzı yoklamaya devam ediliyor. Asal araştırmanın yaptığı ankete göre kararsız seçmenler dikkat çekti. Kararsız seçmenlerin oy oranlarının dal, dal, dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonraki fark yapılan ankete gözler önüne serildi. Haber. Haber. Seçim. Son ankette dikkat çeken sonuçlar. Kararsız seçmen vurgusu AK Parti CHP ve İyi Parti Son ankette dikkat çeken sonuçlar Kararsız seçmen vurgusu, AK Parti, CHP ve İyi Parti 2023 Haziran'ında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken yapılan seçim anketleriyle de kamuoyunun nabzı yoklanmaya devam ediliyor. Asal araştırmanın yaptığı ankete göre kararsız seçmenler dikkat çekti. Kararsız seçmenlerin oy oranlarının dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonraki fark yapılan ankette gözler önüne serildi. Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 2023 Haziran'ında yapılması planlanan seçimlerle ilgili yapılan anketler partiler arasındaki oy farkını gözler önüne seriyor. Asal araştırmanın yaptığı son ankette partiler arasındaki oy farkı dikkat çekti. AK Parti %28 ile ilk sırada. Kararsızlara dikkat çekilen ankette, Oy oranlarının dağıtılmadan ve dağıtıldıktan sonra partiler arasındaki oy farkı ortaya çıktı. Bu pazar milletvekili seçimi olsa başlığıyla yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle. 1. AK Parti 28-4 2. CHP 19-0 3. İYİ Parti 9-8 4. HDP 8-9 5. Milliyetçi Hareket Partisi 6-7 6. Yeniden Refah 10, 7. Seçim 09, 8. Deva 06, 9. Gelecek 04, 10. Diğer 28, 11. Kararsız 95, 12. Oy kullanmam 62, 13. Cevap yok 58. Bir haftada şaşırtan değişim. Aradaki fark. Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları ise şöyle. 1. AK Parti 36 2. 2. CHP 24 2. 3. İYİ Parti 12 5. 4. HDP 11 3. 5. Milliyetçi Hareket Partisi 8 5. 6. Yeniden Refah 13, 3. 7. CHP 11. 8. DEVA 08. 9. Gelecek 05. 10. Diğer 36. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akşener'in kazanacak aday çıkışı sonrası ilk anket. Tehliyete haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve yer haberimize geçiyoruz. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı, özellikle akşam saatlerini seçiyor ve yakalandı. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı, özellikle akşam saatlerini seçiyor ve yakalandı. Karaman'da son 3 ay özellikle akşam saatlerinde başına başına serpçisine vurulup yaralanan kadın sayısının artması üzerine ekipler harekete geçti. Saldırları aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirme üzerine ekipler saldırıların bisküvi fabrikası işçisi Atlante olduğu saptandı, saptandı. Daha önce psikolojik terapi gördünüz, haptalanan keşif gözaltına alındı. Haber. Haber. Güncel. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı. Özellikle akşam saatlerini seçiyor, yakalandı. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı. Özellikle akşam saatlerini seçiyor, yakalandı. Karaman'da son 3 ayda özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine ekipler harekete geçti. Saldırıları aynı kişinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler saldırganın bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü saptanan kişi gözaltına alındı. Karaman'da bir kişi, kadınların korkulu rüyası oldu. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Adnan özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaraladı. Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, daha önce psikolojik tedavide gördüğü ortaya çıkan Adnan gözaltına aldı. Hedefinde yalnız olan kadınlar vardı. Karaman Merkez ve Alönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı. Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Sihalönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, Saldırganın ahlının nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi. Polis, şu ana kadar 10 A. yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak,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 Fenerbahçe uzun bir değerli izleyenler Fenerbahçe İstanbul Sporu konuk ediyor maç saat 21'de başlayacak bu maç Ülker Stadyumunda oynayacak ve maçı Volkan Bayarslan yönetecek değerli izleyenler Fenerbahçe'nin kadrosuna bakacak olursak Kare'de İrfancan, Can Eğir Bayat, Gustavo Henrique Beledi Osoy Samuel Atilla Solahi, Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci, Villan Arao Emre Mor, Mek Mekakrispo, Joshua King, Michi Batoşi yer alıyor ve yereklerde Kalide Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Miha Zahic, Mert, Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İsmail yüksek Isak Bural, Enner Varenziya, Serdar Rusun ve Diego Rossi yer alıyor. İstanbul Spor İlkon 1'de Kalide Oğuzhan Berber, Ali Mer Mer Mer Mer Merkemiç, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muhammed Sarıkaya, Mehmet Ka Kavasakal. Eduard, Broko, İbrahim Yılmaz, Valon, Entemi, Jedmir Topalli, gereklerde Alparda Kalede, Tuncer, Tuham, Aksu, Demako, Okan, Erdoğan, Mekal, Oligo, Petrich, Ebert, Adin, Zıklik, Kaan, Miray Bağış, Emir Kaan, Gültekin ve Sindrit Gui yer alıyor değerli izleyenler. Bu maçı canlı anlatımlarla televizyon adresimiz olan Game Paradise TV 1'den takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Hele e, diğer haberimize geçiyoruz efendim. Sözleşmeyi fesih edildi. Türk futbolunda şike skandalı yaşandı. Değerli izleyenler. Son dakika habere göre şike sebebiyle sözleşmeyi fesih edildi. Türk futbolunda büyük skandal yaşandı. Son dakika haberine göre TPP ikincilik Beyaz Grup'ta son hafta amaca oynandı. Tarsus İdman Yurdu İnegölspor konuk etti. Müsabaka 1-1'lik bir beraberlikle sonuçlanırken Karşılaşmanın alınan İnegöl Spor'dan flaş bir açıklama geldi. Bursa ekibi iki futbolcunun şike karışına öne sürerek sözleşmelerinin fesih edildiğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medya gündemine otururken TFF'den henüz bir hamle gelmedi. İşte detaymış. Spor. Spor. Futbol. Son dakika şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi. edildi. Türk futbolunda büyük şikan dağıdı. Son dakika şike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi. Türk futbolunda büyük şıkandağlı. Son dakika haberleri, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçları oynandı. Tarsus İdman Yurdu, İnegöl Sporu konuk etti. Müsabaka bir beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından İnegöl Spor'dan flash bir açıklama geldi. Bursa ekibi, iki futbolcusunun şikeye karıştığını öne sürerek sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medyanın gündemini otururken, Tıf'de bir hamle gelmedi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, TFF 2. Lig Beyaz grupta 19 takımın mücadele ettiği ilk yarının son haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla birlikte sona erdi. Sezonun ilk devresini 15 puanla 17 sırada tamamlayan İnegölspor, deplasmanda Tarsus Hidman yurdu karşı karşıya gelerek son maçına çıktı. Karşılaşma birbirlik eşitlikle sonuçlanırken, İnegöl Spor'un mücadele sonrasında yaptığı açıklama gündemi tamamen değiştirdi. Çike sebebiyle sözleşmeleri feshedildi. Bursa ekibi, iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ve Emre Selin'in çikeye karışmaları nedeniyle sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı. İşte İnegöl Spor'un açıklaması. Kara bulutlar dolaşıyor. Kulübümüzle ve birkaç futbolcumuzla ilgili olarak son günlerde kamuoyuna da yansıyan olaylara ilişkin, İhnegöl Spor Kulübü olarak açıklama yapmak gerekmiştir. Sezon başından beri, maalesef kulübümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Muhrandan çıkacağız. Saha dışı, istemediğimiz olayların olduğu bu sezonda Tarsus-Hidman yurdu maçında alınan beraberlik ile birlikte ilk devreyi tamamladık. Her ne kadar ilk devre sonu itibariyle, Alınan sonuçlar ve sıralama olarak istediğimiz yerde olmasak da devre arasında büyük bir hassasiyetle gerekli çalışmaları yapacağımızdan ve İnegöl sporumuzun içinde bulunduğu gıhrandan çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Daha önce şahit olmadığımız bir durum. Ancak her ne kadar biz İnegöl spor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle birçok zorlukla mücadele etsek de kontrolümüz dışında gelişen sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca, şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür. İki futbolcumuzun şikeye karıştıkları iddia edildi ve Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegöl Spor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz, bu olay sebebiyle yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. Suç duyurusunda bulunuldu. İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegöl Spor Camiası'nın, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS. Son dakika haber, spor,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 Cristian Ronaldo canlı yayında açıkladığı Dursun Özbek son noktayı koyduğu değerli izleyenler. Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi. İlk kez bu kadar net konuştu. Galatasaray başkanının Dursun Özbek gönlemeye dair açıklamalarda bulunduğu takımın durumu hakkında konuşan Dursun Özbek, yapabilecek transferler hakkında cümleler kurdu. Manchester United'dan ayrılarak kulüpsüz kalan Ronaldo hakkında da konuşan Dursun Özbek bu transfer noktayı koydu. Spor. Galatasaray. Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi. İlk kez bu kadar net konuştu. Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması geldi. İlk kez bu kadar net konuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Takımın durumu hakkında konuşan Dursun Özbek, yapılabilecek transferler hakkında cümleler kurdu. Manchester United'dan ayrılarak kulüpüsüz kalan Ronaldo hakkında da konuşan Dursun Özbek, bu transfer noktayı koydu. Mauro Icardi Dursun Özbek'ten gündeme dair açıklamalar geldi. Icardi ve Cristiano Ronaldo hakkında ilk kez bu kadar net konuşan Özbek, taraftarları heyecanlandıracak cümleler kurdu. 150 milyon TL'lik bir destek. Zoray'ın Kemerburgaz'a taşıyoruz. Kemerburgaz projesinde de net inşaatı 150 milyon TL'lik bir destekte bulunacak. Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek. Galatasaray'ın gayrimenkullerini satmıyoruz, bankalar birliğine olan borcu ödemek için yatırım yapıp geliştiriyoruz. Icardi hakkında konuştu. Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milotras Yica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz. Galatasaray Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy'de ve biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferli, 3 puanla ayrılacağız. Cırıstano Ronaldo açıklaması. Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız. Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sajha Boy ve Victor Nelson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım, Üyelik Ana Haber Bültenimiz devam ediyor Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz Instagram çöktü mü kullanıcılar sorun yaşıyor diye izleyenler Instagram çöktü mü Instagram'da sorun mu var sosyal medya ve internete erişimle sıkıntı mı var Instagram çöktü mü sorusuyla ilgili son dakika gelişmeyi yakından takip edirken Instagram kullanıcıları Instagram'da sorun yaşadıklarını işite ediyor. Dünya genelinde kullanıcılar Instagram hesaplarında sorun yaşadıklarını kaydediyor. Peki Instagram çöktü mü Instagram'da sorun mu var işte detaylar. Haber. Haber teknoloji Instagram çöktü mü Instagram'da sorun mu var Sosyal medya ve internete erişimde sıkıntı mı var Instagram çöktü mü Instagram'da sorun mu var Sosyal medya ve internete erişimde sıkıntı mı var Instagram çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Instagram kullanıcıları Instagram'da sorun yaşadıklarından şikayet ediyor Dünya genelinde kullanıcılar Instagram hesaplarında sorun yaşadıklarını kaydediyor. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'da sorun mu var? İşte detaylar. Instagram çöktü mü, Instagram'da mesajlar neden gitmiyor gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram kullanıcıları, Instagram'da sorun yaşadıklarını bildiriyor. Dünya genelinde Instagram'da yavaşlama ve hatalar yaşandığı belirtiliyor. Instagram kullanıcıları Instagram'ın çöküp çökmediği hakkında bilgi edinmek isterken, diğer sosyal medya mecralarına akın etmiş durumdalar. Peki Instagram çöktü mü, Instagram'da neler oluyor? Instagram çöktü mü? Sorun yaşanıyor. Instagram kullanıcılarının şikayetlerine göre, Instagram'da sorunlar yaşanıyor. Instagram'da sayfa yenilemede hatalar yaşanıyor. Dünya genelinde kullanıcılar hesaplarına ulaşmakta sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyor. Instagram'daki çökmenin bölgeye özgü olmadı, dünya çapında sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Dağın Detektor'un verilerine göre de kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Instagram'dan ise yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.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 Görüntüye yayınlandı Biden'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Öldü ama yayın duyurmayacağız dedi. AVR Başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşma müzakereleri devam ederken İranlılar ile yaptığı bir konuşma ait görüntüye yayınladı. Görüntülerde Başkan Biden lütfen Joe Copak'ın öldüğünü duyur, duyurur musunuz sorusu üzerine Biden'ın anlaşmanın anlaşmanın bittiğini ima ederek "Öldü ama duyurmayacağız." ifadesini kullandığı yer aldı. Haber Haber. Dünya. Görüntüler yayınlandı. Biden'dan çarpıcı açıklamalar, öldü ama duyurmayacağız. Görüntüler yayınlandı. Biden'dan çarpıcı açıklamalar, öldü ama duyurmayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşma müzakereleri devam ederken, İranlılar ile yaptığı bir konuşmaya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Başkan Biden, lütfen Jipoğan'ın öldüğünü duyurur musunuz? Sorusu üzerine Biden'in anlaşmanın bittiğini ima ederek öldü ama duyurmayacağız ifadelerini kullandığı yer aldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un 2018 yılında tek taraflı olarak çekildiği kapsamlı ortak eylem planı, (JCPOA) ile ilgili İran tarafıyla müzakereler devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in anlaşma hakkında yaptığı yeni açıklamalar ortaya çıktı. Öldü ama duyurmayacağız. İranlı aktivist Damon Makisovki sosyal medya hesabından Biden'in 4 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine yaptığı ziyaret sırasında İranlılar ile yaptığı bir konuşmaya ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde İranlı bir kadının Biden'e başkan Biden, lütfen Cipoğan'ın öldüğünü duyurur musunuz? Bunu duyurur musunuz? Sorusunu yönelttiği ve Biden'in kadına ilk başta hayır cevabını verdiği daha sonra kadının neden Sorusuna ise pek çok nedeni var. Öldü ama duyurmayacağız. Uzun hikaye ama emin olacağız dediği duyuldu. Kadın daha sonra Moğdalar'la herhangi bir anlaşma istemiyoruz. Anlaşma yok. Bizi temsil etmiyorlar. Bizim hükümetimiz değiller ifadelerini kullanırken, birden ise kadına, sizi temsil etmediklerini biliyorum. Ancak temsil edecekleri bir nükleer silahları olacak dedi. Nükleer anlaşmaya dönüş dedi. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında kapsamlı ortak eylem planı adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler geçtiğimiz Mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu. Avrupa Birliği, Abi ile İran arasında Japon'un yeniden canlandırılması hakkındaki görüşmeler geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri heyeti doğrudan katılması da Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor. Kaynak İhlas Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kritik hatta patlama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 dedi. Kızı ben metdeğer sonrası korkunç Değerli izleyenler katil benim dedi. Gerçek ortaya çıktı. Kız isteme tartışmasında cinayet işleni katil benim demişti. Polisler gerçeği ortaya çıkardı. Olay aydının Didim ilçesinde meydana gelmişti. 28 yaşındaki Burhan Soy'da kız isteme meselesi nedeniyle metli olduğu kişi tarafından alt ile vurularak öldürülmüştü. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen RT, Polise teslim olurken yapılan araştırma sonucu gerçek katilinin ve ö oltu ortaya çıktığı RTB ve ö çıkartıldıkları mahkemece tıklattı. Haber. Haber. Güncel. Kız isteme tartışmasında cinayet. Katil benim demişti. Polisler gerçeği ortaya çıkardı. Kız isteme tartışmasında cinayet. Katil benim demişti. Polisler gerçeği ortaya çıkardı. Olay... Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelmişti. 28 yaşındaki Burhan Soydan, kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından av ile vurularak öldürülmüştü. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen RT, 16, polise teslim olurken, yapılan araştırma sonucu gerçek katilin Ö, 34, olduğu ortaya çıktı. RT ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay Dün saat 12.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesi'nde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan ve ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile RT ve Ö arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Burhan Soydam av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan soydam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Antalya'da eski eşiyle evlendiği kişiye falçatayla dehşeti yaşatmıştı. Cezası belli oldu. Katil benim diyerek teslim oldu, gerçeği polis ortaya çıkardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülürken, RT, Burhan Soydam'ı kendisinin vurduğu söyleyerek polise teslim oldu. RT'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, Soydam'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren kişinin RT değil, Ö olduğunu saptadı. Ö, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli,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 Detayları, detayları canlı yayın anlattı asgari ücretleri değerli izleyenler Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantının detaylarını anlattığı asgari ücretleri milyonlarca asgari ücretlerinin gözü bugün yapılan 3. toplantıdaydı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalaş 9 bin liradan aşağıya masada oturmayız demişti. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıya ilişkin ayrıntıları anlattı Kavlak Asgari ücrette 9000 liranın altına maalesef düşme şansımız yok ifadelerini kullandı. Finans, finans, ekonomi. Türk İş Genel Sekreteri Peygül Kavlak, milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantının detaylarını anlattı. Asgari ücret. Türk İş Genel Sekreteri Peygül Kavlak, milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplantının detaylarını anlattı. Asgari ücret. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bugün yapılan üçüncü toplantıdaydı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 9 bin liradan aşağıya masada oturmayız demişti. Türk İş Genel Sekreteri Peyvun Kavlak, toplantıya ilişkin ayrıntıları anlattı. Kavlak, asgari ücrette 9 bin liranın altına maalesef düşme şansımız yok ifadelerini kullandı. Milyonlarca vatandaş asgari ücret için belirlenecek rakamı büyük bir merakla beklerken bugün yapılan üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası 9000 liradan aşağıya masada oturmayız derken, patronların teklifinin 8750 lira olduğu öğrenildi. Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması. Herkes bu noktada şoke oldu dedi ve ekledi, bu işin asgari ücrette kritik toplantı. İşte ilk açıklamalar. İşte toplantının ayrıntıları. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk canlı yayınında toplantıda yaşananları anlattı. Bakanlığın ve patronların elini göstermediğini söyleyen Kavlak, Sayın Başkan'la telefon görüşmesi yaptık, TİSK'in başkanı Sayın Bakan'ın yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı. Oradan ayrıldık ve bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira teklifini Sayın Başkan basına açıkladı ifadelerini kullandı. 9 asıl liranın altına düşme şansımız yok. Kavlak ayrıca çağrıldıkları takdirde masaya oturabileceklerini belirterek, önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu çerçevede sayın bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son noktaydı bizim için. Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız. 9000'in altına maalesef düşme şansımız yok diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Canlı yayında dikkat çeken az... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Van'da korkutan deprem meydana geldi. Afat duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Van'da korkutan deprem meydana geldi. Afat duyurdu. Son dakika haberine göre Van'ın Tuşpa ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 19.44'ten meydana gelen depremin büyüklüğünü afat duyurdu. Son dakika, Van'da korkutan deprem. Afat duyurdu. Son dakika haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 19.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü Afat duyurdu. Son dakika, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından, Afat edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 19.39 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremin derinliği 7.04 gm olarak açıklandı. Deprem Büyüklük 3.9 MW Yer tuş var, Van. Tarih 2022-12.20 Saat 19.44 TS. Enlem 38 138 Boylam 43 139 E Derinlik 7.04 gm .E. Detay VTT PURD .E Haber Anadolu Ajansı Afat Deprem Deprem Dairesi Dizembr 20-2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ne yaptın Messi? Yatak paylaşımı yok Hatır dedirtti değerli izleyenler. Messi'nin yatak paylaşımı dalga konusu oldu. Bu kadar da fazla dinamış. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. 4 yılı merakla bekleyen turnuvanın son maçı izleyenlere büyük bir heyecana sürüktü. 120 dakikası 3 3 eşitlikle biten ve penaltılara gidilen maçta zafer Arjantin milli takımı ulaştı. Tangocuların kaptanı Lionel Messi Dünya Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşarken Instagram'dan yaptığı paylaşımın sonrasında dalga konusu oldu. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Lionel Messi'nin yatak paylaşımı dalga konusu oldu. Bu kadarı da fazla. Lionel Messi'nin yatak paylaşımı dalga konusu oldu. Bu kadarı da fazla. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. 4 yıldır merakla beklenen turnuvanın son maçı izleyenleri büyük bir heyecana sürükledi. 120 dakikası 3-3 lük eşitlikle biten ve penaltılara gidilen maçta zafere Arjantin milli takımı ulaştı. Tangocuların kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kaldırmanın sevincini yaşarken, Instagram'dan yaptığı paylaşım sonrasında dalga konusu oldu. Qatar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, Arjantin-Fransa finaliyle son buldu. İzleyenleri futbola doyuran finalin 120 dakikası 3-3 lük eşitlikle sona ermiş ve seri penaltılara gidilmişti. Penaltı atışları sonucunda Arjantin sahadan zaferle ayrılmış ve Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu. Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medyadan art arda paylaşımlar yaptı. Instagram'da dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafını paylaşan Messi, hemen ardından sosyal medyada oldukça konuşulan bir fotoğrafı takipçilerine sundu. Ünlü futbolcunun dünya kupası ile birlikte yatakta uyuduğu fotoğraf, futbol severler tarafından tiye alındı ve esprili yorumlar yapıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bülterimiz devam ediyor. yaklaşık bir saattir bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugünün videosunda bugünün sebepler oldular. Şaramporaya yuvarlanması için böyle tuttular değerli izleyenler. Van'da öğrenci servisi kaza yaptı. Şaramporaya yuvarlanmaması için iple böyle tuttular. Van'ın Gürcükpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şaramporaya yuvarlanmaması için aracı ip ve halatla bağlayan vatandaşlar yardımın gelmesini bekledi. Haber. Haber. Yaşam. Van'da öğrenci servisi kaza yaptı. Şarampole yuvarlanmaması için iple böyle tuttular. Van'da öğrenci servisi kaza yaptı. Şarampole yuvarlanmaması için iple böyle tuttular. Van'ın Gürpınar ilçesinde yoldan çıkan minibüsün şarampole yuvarlanmaması için aracı aypik ve halatla bağlayan vatandaşlar, yardımın gelmesini bekledi. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı yatan mahallesinde meydana geldi. Meşe Gevi ait öğrenci servisi, öğrencileri almaya gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelene kadar vatandaşlar da minibüse ip ve halat bağlayıp tutarak aracın şarampole yuvarlanmasını önlediler. İllea. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Buna haber mülkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Asgari ücret için verdiği rakam gündem oldu. Canlı yayında dikkat çeken sözler geldi. Herkes bu konuda şok oldu dedi ve ekledi bu işin dedi. Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret için 9.000 TL çıkışı geldi. Herkes bu noktada şok oldu dedi ve ekledi bu işin dedi. Yeni yılda asgari ücreti ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı ile başlayan asgari ücret toplantılarının bugün üçüncüsü gerçekleştirildi. Türk İş Başkanı Ergun Atalay toplantı sonrasında tekliflerinin 9.000 TL olduğunu açıkladı. Başlama sonrası canlı yayında sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır dikkat çeken ifadeler kullandı. %64'lü bir artışın olası olmadığını ifade eden Nayır, kendi asgari ücret tahminini açıkladesi. Finans, finans, ekonomi. Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret için 9000 TL çıkışı geldi. Herkes bu noktada şoke oldu dedi ve ekledi bu işin. Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret için 9000 TL çıkışı geldi. Herkes bu noktada şoke oldu dedi ve ekledi, bu işin yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı ile başlayan asgari ücret toplantılarının bugün üçüncüsü gerçekleştirildi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında tekliflerinin 9000 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası canlı yayında sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır dikkat çeken ifadeler kullandı. %64'lük bir artışın olası olmadığını ifade eden Nayır, kendi asgari ücret tahmini açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralık ayın itibarıyla başlayan asgari ücret toplantısının bugün üçüncüsü düzenlendi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay ilk kez asgari ücret tekliflerini açıkladı. Asgari ücret için 9000 TL teklifte bulunduklarını açıklayan Atalay'a, ''Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız.'' dedi. Gözler şimdi asgari ücret için son toplantıya çevrildi. Atalay'ın açıklamalarını canlı yayında değerlendiren sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''9 bin TL için olası diyebilirim ama bu kadar ciddi bir artış olursa belki Temmuz'daki artışı rafa kaldırıyor olacağız.'' diyen Nayır, %64'lük artış şu an çok olası değil.'' Tepkilerden de bunu anlıyoruz dedi. Detayları canlı yayında anlattı. Asgari ücret. Asgari ücrette kritik toplantı. İşte ilk açıklamalar. Hazine ve Maliye Bakanının enflasyonu tetiklemeyecek bir asgari ücret söylemi var biliyorsunuz diyen Nayır, aklındaki asgari ücret rakamını da açıkladı. İşte Nayır'ın canlı yayındaki açıklamasından satır başları. 20 gündür niye beyan etmedi? Bugüne kadar Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar çok ılımlıydı. Üçüncü toplantıda belli edebiliriz, taraflar ücretleri konuştu gibi açıklamalar gelmişti. Bugün Türk İş Başkanı Ergün Atalay toplantıdan bir bahar havasıyla değil, kış havasıyla çıktı. Çok sinirli, çok agresifti, hatta hiçbir basın mensubunun soru sormasına dahi izin vermedi. Bu serzenişten işveren tarafının kabul etmediğini anladık. Bu rakam ile ilgili şunu da sormak gerekiyor, Sayın Ergün Atalay'a 20 gündür 7.785 lirası açlık sınırı üzerinden konuşulan Türk İş'in teklifi olduğu iddia edilen bu rakamla ilgili olarak bu sendikanın yetkilisi olarak biz bu rakamı masaya sunmadık, daha yüksek bir teklifi masaya sunduk şeklinde niye 20 gündür beyan etmedi? Asıl soru işaretlerinden biri de buydu. Çünkü herkes bu rakam üzerinden giderek psikolojik sınırları belirlediler. Bu rakamlar üzerinden 7, bin TL bandında hatta 8.000-8.500 sürpriz olur mu? Cumhurbaşkanımız böyle bir hamle yapar mı? gibi beklentiler oldu. Bugün çok sürpriz bir açıklamayla 9.000 TL'lik bir teklif olduğu söylendi. Herkes bu noktada şoke oldu. Diğer sendikaların farklı tekliflerini duydum. 10.000-12.000 hatta 14.000 diyen farklı sendikalar oldu. İşçi tarafını temsil eden Türk İş'in başkanından veya diğer sendika yöneticilerinden bu 9.000 TL rakamını 3. toplantının sonunda yani uzlaşıya varılamayan dağılan bir komisyonun sonunda duydu. Herkes bu noktada şoke oldu. Bu rakam söylenseydi, bu rakam üzerinde konuşulup işverenin nabzı bu tarafta yoklanılırdı. %40-50 bandında konuşurken şimdi net 9.000 TL'lik bir asgari ücret, %63-6'lık neredeyse %64'lük bir zam karşımızda duruyor. 9000 TLlik artış olursa Temmuzdaki artışı rafa kaldırıyor olacağız İşveren başından beri 7000 TLlik bir asgari ücret olmasını bekliyordu. piyasanın kamuoyunun beklentileri vardı bu rakamların hiçbiri 8000 TL'nin üstüne çıkmamıştı Atalay'ın bunun işverene sorun demesiyle arada ciddi bir uçurum olduğunu anlıyoruz 9000 TLlik bir asgari ücret ile neredeyse işveren için 12.450 TLlik bir maliyet ortaya çıkacak işveren 7000 T bir işçi 9.000 TL diyor, tam ortasındaki rakam 8.000 TL'lik bir rakamdı ama çok kolay bir uzlaşı çıkacağını beklemeyip son toplantıya kalacağını biliyordu. Artık son kararı Cumhurbaşkanı verecek. 9.000 TL için olası diyebilirim ama bu kadar ciddi bir artış olursa belki Temmuz'daki artışı rafa kaldırıyor olacağız. %64'lük artış çok olası değil. Asgari ücret çalışma hayatının parametresini belirleyen bir ücret. Her şey domino taşı etkisiyle asgari ücrete göre belirleniyor. İşçilere yapılacak zamlar, işçilerin ücretleri dolayısıyla kıdem tazminatlarını da etkileyecek. Bir de kapıda eviyete düzenlemesi var. İşveren zaten eviyete ve kıdem tazminatlarıyla ilgili çok ciddi tepki gösterip devlet yardımı beklerken rakamı çok yüksek istememesinin sebeplerinden biri de bu. %64'lük artış şu an çok olası değil. Tepkilerden de bunu anlıyoruz. Tahmin ettiği asgari ücreti açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı'nın enflasyonu tetiklemeyecek bir asgari ücret söylemi var biliyorsunuz. %63'lük zam domino taşı etkisiyle piyasaya markete ve pazara doğrudan yansır. Bu işin 8000-8500 Türk Lirası arasında sonlanmasını bekliyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Öneriniz yerler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizi destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşamlar deniz, hoşçakalın.